selamlar ben SML hoca SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım 3 4 5 yayınlarının onlu AYT denemelerinin altıncısının çözümlerini bu videoda birlikte yapacağız yine her zamanki gibi açıklamalar kısmına hangi soru kaçıncı dakikada ise ben sana bıraktım oradaki linke tıklayarak videoyu ileri geri sardırmana gerek kalmadan direkt hangi sorunun çözümünü izlemek istiyorsan o linke tıklayarak o sorunun çözümü karşına çıkacaktır diyelim ve başlayalım sorularımıza sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuzda bize demiş ki şöyle büyütelim ekranımızı da. A sayısı 1-2 bölü 2-1 bölü de eksi 1 bölü 2'ye eşit. A'ya ve B'ye ba bağlı olaraktan X A'ya Y A kere z Z'de A bölü B'ye eşitmiş. Buna göre X Y Z'yi sırala demiş bize. Şimdi arkadaşlarım 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsanız 2 kere 2 4 eksi 1'den 3 bölü 2 gelir burası. Bunu da ters çevirip çarptığınız takdirde şu kısım bakın işaretlediğim yeşilliği taradığım yer 4 bölü 3 yapacaktır. 1'den 4 bölü 3'ü çıkarırsanız eğer a sayısını eksi 1 bölü 3 olarak elde edeceksiniz. B'nin de zaten eksi 1 bölü 2 olması gerektiğini biliyoruz pekala x sayımız direkt bakın a'ya yani eksi 1 3'ün ta kendisine eşitmiş şimdi y sayısına bakalım y sayısı bunların ikisinin çarpımı eksi ile eksi'nin çarpımı artı olacağı için y sayısının pozitif olması gerektiğini biliyoruz 1 bölü 3 ile 1 2'nin çarpımı ne peki o da 1 bölü 6 ve geçelim z sayımıza a bölü b bakın 1 bölü 3'ü eksi 1 bölü 3'ü eksi 1 bölü 2'ye böldüğümüz takdirde biz z'yi bulacağız eksiler gider, artı olur. Ters çevirip çarpıldığı zaman da 2/3'ü yakalarız. Yani z sayımız da bizim 2/3'müş. Şimdi x zaten negatif olduğu için diğerlerinin yanında çok sırtıyor. x en küçük olacak. Burada 2/3'ün de 1/6'dan daha büyük olduğunu çünkü kendisinin aslında 4/6 olduğunu biliyorsunuz. O halde artık sıralayabiliriz. z en büyüktür. Daha sonrasında pozitif olan Y'dir büyük olan ve en küçük de x'tir Çünkü negatif demiştik sıralamamız Z büyük Y büyük X olacak. Yani doğru cevabımız Adana seçeneğinde sevgili gençler verilmiştir diyeceğiz. Devam ediyorum ikinci sorumla. Şimdi ikinci soruda arkadaşlar A, B, C ve D pozitif tam sayılar olmak üzere denilmiş a ile a eksi b'yi çarpmış 13 d ile b artı c'yi çarpmış 17 bulmuş a artı b eksi c eksi de kaçtır diye sorulmuş bize şu soruluyor arkadaşlarım dikkat ediyorsunuz buradaki 13 ve 17 sayılarımızın ortak bir özelliği var ikisi de asal şimdi asal bir sayının çarpanları kendisi ve 1'dir ve bu a b c d sayıları da pozitif e, pozitifse eğer Hani mesela eksi 1 kere eksi 13'de bir asal sayıyı verir bize. Fakat bunlar pozitif olduğu için böyle bir topa girmeyeceğiz. Bakın burada a eksi b'yi 1 seçeceğiz. a'yı ise 13 seçeceğiz. Eğer hocam a'yı niye 1 seçmedik diye soracak olursanız da a 1 olursa birden pozitif bir sayı çıktığı zaman arkadaşlarım negatif bir sayıyla karşılaşırız. Şimdi a'nın 13 olduğunu biliyoruz. Bunu hemen yazdım. Eğer burası 13 ve bunun sonucu da 1 ise tabi ki B'de kaç gelecektir? Mecburen 12 gelecektir. Şimdi bakın burası 12'ymiş, Artı C'miz var. Ve buradaki de bir asal olduğuna göre 12'ye bir şey eklersem pozitif bir sayı eklersem 1 olmayacağına göre B artı C. 1 olan sayı B artı C değil D'dir arkadaşlarım. Bakın burası 1'miş. 12'ye ne eklersem 17 yapar. Tabi ki 5 eklersem dolayısıyla C'de 5'miş. Bakın bunları topla, bunları çıkar demiş. 13 ile 12'yi toplarsanız 25. -5 -1 daha -6 yapar. Çıkarırsanız doğru cevabı bulursunuz. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Evet, devam ediyorum 3. sorumda. Aşağıda A, B ve C reel sayılarıyla oluşturulmuş 3 farklı eşitsizlik bize verilmiş. 3 tane eşitsizliğimizin içerisinde mutlak değerler var bir de CA ve B çarpanları var bunların sıfırdan büyük ve küçüklüğüyle alakalı pozitif negatifle alakalı bilgiler içeriyor bu 3 eşitsizlikteki tüm bilgiler doğru olduğuna göre numaralandırılmış eşitsizliklerden hangilerinde mutlak değer çizgilerinin yerine parantez yerleştirilirse eşitsizlik kesinlikle yön değiştirmez denilmiş yani mutlak değerleri kaldırıp Ortadan biz bunların yerine parantez koyduğumuzda eşitsizliklerin aynı şekilde sağlamasını istiyor. E ben mutlak değeri ortadan kaldırdığım zaman eğer hiçbir şey fark etmiyorsa demek ki bizden mutlak değerin içlerinin pozitif olanlarını soruyor. Anahtar kelime bu. Şimdi gençler mutlak değerli bir ifadenin sonucu zaten sıfır veya pozitiftir birbirinden farklı dediğine göre pozitif alacağız pozitif bir sayıyla neyi çarparsam pozitif olur Tabii ki pozitif bir sayı yani ben c'nin pozitif olması gerektiğini artık biliyorum daha sonrasında yine mutlak değerli bir ifade pozitif bunu a ile çarptığımızda negatif oluyorsa a kesinlikle ama kesinlikle negatiftir bir de yine mutlak değerli bir ifademiz var pozitif bunu yine b ile çarptığımız zaman negatif oluyorsa b de kesinlikle Negatiftir diyeceğiz Daha sonrasında mutlak değerli ifadelere yoğunlaşmamız gerekiyor Ben a'dan b'yi çıkarırsam Yani negatif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarırsam Sonuç pozitif de olabilir Mesela eksi 2'den eksi 3'ü çıkardığınız zaman 1 gelirken Eksi 3'den eksi 2'yi çıkardığınız zaman sonuç eksi 1 geliyor Yani içerisi negatif de olabilir Pozitif de olabilir Dolayısıyla sevgili gençler Ben birinci öncül için net bir şey söyleyemiyorken Kesinlikle yön değiştirmez diyorsa Ondan uzak duracağım Geçtim ikiye C'den B'yi çıkar demiş Yani pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkardığımız zaman Biz o pozitif sayının Pozitifliğini perçinlemiş oluyoruz Yani sevgili gençler Burası dışarı mutlaka ama mutlaka Olduğu gibi yani pozitif çıkacaktır Ve dolayısıyla mutlak değeri kaldırıp Yerine ben parantez koysam da Bu eşitsizlik yine Yön değiştirmeyecektir Aynı olarak kalacaktır A-C'nin mutlak değeri vardı burada da bir de buna bakalım. A'dan C'yi çıkarmış yani negatiften pozitif bir sayıyı çıkarmış arkadaşlarım. Dolayısıyla burası eksiyle çarpılarak dışarı çıkacaktır ve istediğimiz gibi olmayacaktır. Dolayısıyla 3. öncülümüzde gitti. Geriye sadece 2. öncül kaldı. Bu da bize yalnız 2 olduğunu gösteriyor cevabımızın doğru cevap B seçeneğiydi sevgili arkadaşlarım devam ediyorum 4 le. A, b ve C kümeleri için a kesişim B ve B kesişim C verilmiş. O halde biz de 3 tane küme çizelim sorumuzun çözümü için. Bakın şu a kümesi olsun. Bu B kümesi olsun. Şu da arkadaşlarım C kümesi olsun ve bunların da tabi isimlerini yazalım a b ve C diyelim. Sınav esnasında bunlar size vakit kaybettirmez aksine vakit kazandırır arkadaşlarım. ne kadar yavaş çizersen çiz hiç fark etmez? Vakit kazanırsın dolayısıyla mutlaka ama mutlaka çizim yap a kesişim b'nin 1 4 7 8 ve b kesişim c'nin 4 6 8 10 12 olduğunu biliyoruz ya şimdi bunların da kesişimleri var yani a kesişim b ile b kesişim c'nin de bir kesişimi var arkadaşlar bunlarda ortak olanlar bakın gördüğünüz gibi 4 ve 8 olduğu için 4 ve 8 a'nın b'nin ve c'nin ortak kesişiminde yani şu ortak dir diyeceğiz 4'ü ve 8'i buraya yerleştirdim Daha sonrasında 8'i ve 4'ü yerleştirdiğime göre bu 4 ve 8'i ortadan kaldıralım A kesişim B'nin içerisinde 1 ile 7 var ama bu 3'ünün de kesişiminde değil yani 1 ve 7 burada Ve kesişim C'ye geçiyorum şimdi 6, 10 ve 12 de tabii ki o zaman burada olacak arkadaşlar Şimdi bize sorulan sorumuza bakalım Aşağıdakilerden hangisi? A fark C birleşim C fark A kümesinin bir alt kümesi olabilir. Şimdi A fark C dediği yer sarıyla taradığım yer arkadaşlarım. Şu şekilde gösteriyorum bakın A fark C burasıdır yani A'da olup C'de olmayanlar. B fark A'da C fark A'da şurasıdır sevgili arkadaşlarım maviyle taradığım yerdir yani C'de olup A'da olmayanlar. Bunların birleşim kümesinin içerisinde %100, 1, 7, 6, 10 ve 12 elemanları mutlaka ama mutlaka var. Hatta neyin olmadığını da kesinlikle söyleyebiliyoruz. 4 ve 8 kesinlikle bu kümenin içerisinde yok. Demek ki bu kümenin içerisinde 4 ve 8 yoksa bunların alt kümesinin içerisinde de 4 ve 8 yok. Bakın burada 8 var. Bakın 8 var. 4 var. 4 var. O zaman geriye kalan sadece C seçeneği bizim cevabımızdır diyeceğiz. Doğru cevap C'ydi sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorum 5. soruyla. XYZ üç basamaklı, XY ise iki basamaklı doğal sayılar. K1, K2 ve K3 doğal sayılar olmak üzere bakın XYZ üç basamaklı sayısını biz burada yalnız bırakırsak bunu karşıya attığım XYZ sayımız 4 çarpı K1 imiş x çarpı y sayımız 5 çarpı k2 ve x de sevgili arkadaşlarım 6 çarpı k3'müş. Pekala olduğuna göre x, y, z3 basamaklı doğal sayısının alabileceği en büyük değer, en küçük değerden kaç fazladır diye sorulmuş bize. Şimdi gençler bunu şöyle düşünmemiz şart. Öncelikle x'ten başlayalım. 6'nın katıymış. Şimdi 6 olabilir hatta 0 olabilir. 12, 18, 24, 30 da bunların hepsi olabilir bu x denilen sayı. Fakat x denilen sayı öyle bir sayı ki arkadaşlarım mutlaka ama mutlaka rakam olmak zorunda. Neden? Çünkü x, y, z 3 basamaklı sayısının bir rakamı bu. Pekala o halde ben bu rakamı 6'nın katı olacağı için ya 0 ya 6 seçebilirim. Ki unutmayın 0 her sayının katı. E şimdi gençler 0 veya 6 seçebilirim dedim ama ben burada 0'ı da elemek durumundayım. Neden? Çünkü hiçbir 3 basamaklı ve hiçbir 2 basamaklı sayı 0 başlayamaz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım x %106'dır. Şimdi x 6'ymiş eyvallah 60 küsürlerde bir sayı 5'in katıymış bakın 5k2 60 küsür bir sayı. 60 küsürlerde 5'in katı olan ne var Bir 60 var bir de 65 var Yani sevgili gençler Burada y'nin alabileceği iki farklı değer var Birisi 0 öteki 5 Ki zaten <gülüyor> en büyük ve en küçük değeri de doğuracak olan şeyler bunlar Pekala Şimdi o zaman ben x, y, z 3 basamaklı sayısı için iki alternatif sunmam gerekiyor Bir 60z bir de 65z olacak arkadaşlar Şimdi o zaman en büyüğünü ben şunda ararım. En küçüğünü de bunda ararım doğal olarak. Peki en küçük dördün katı olan 600 küsürlerde sayı ne var? 600 var. Aman dikkat 604 yazarsanız patlarsınız. 52 işaretlersiniz. 650'lerde dördün katı ne var? 656 var. Yani maksimum değer bu. Minimum değer de bu. Aradaki fark da sevgili arkadaşlarım. 56'dır diyeceğiz ve cevabımız da Adana seçeneği olacaktı dedik. Ve devam ediyorum 6. sorumla. 3 çıkarıldığında 4'e, 4 çıkarıldığında 5'e tam bölünebilen asal sayılara 3, 4, 5 asalı denir. Örneğin 139 sorumlu sayısını düşünelim 139'dan 3'ü çıkardım 4'e tam bölünüyor 4'ü çıkardım 5'e tam bölünüyor e 139 da bir asal olduğuna göre 139 sayısı 3 4 5 asalıdır denmiş buna göre kaç tane iki basamaklı 3 4 5 asalı vardır şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu sevgili arkadaşlarım <gülüyor> pratik bir çözüm yapabiliriz şimdi 3 çıkarıldığında 4'e tam bölünüyor e 4 çıkarıldığında da 5'e tam bölünüyor yani arkadaşlarım e, şunu elde etmek için biz x asalından 3 çıkarmamız bunu elde etmek için de 4 çıkarmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyebiliriz ki aslına bakarsanız şu sayı şundan 1 fazla. O halde arkadaşlar 5'in katı olan bir sayı 5'in katı olan bir sayı yani şu 3'ün katı olan bir sayıdan 1 eksik olacak diyoruz. Pardon özür dilerim. 4'e bölündüğüne göre 4'ün katı olan bir sayıdan 1 eksik olacak diyoruz. Hmm, güzel. Şimdi 4'ün katı olan bir sayıdan 1 eksik olan sayılar Madem ki 5'in katı 5'in katlarında bunları düşünebiliriz. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar 16'dan 1 çıktığı zaman 5'in katını elde edebiliyoruz biz. O halde 15 bizim için bu değerli sayılardan bir tanesi. Tamam 15 5'in katı iken 4K'da 16 oluyor. Hatta ve hatta size bir güzellik daha yapayım. Eksi 1'i karşı tarafa atarsanız 5'in katından bir fazla olan sayılarda 4'ün katlarını arıyoruz biz. Böyle yaparsak daha mantıklı olur ki bu da mesela 16 sağlar. Şimdi 16 sağladı ya diğer hangi sayı sağlar diye çok düşünmeyeceksin. Neden biliyor musun? Çünkü burada 4K ve 5M olduğuna göre biz 4 ve 5'in ortak katını, en küçük ortak katını bunun üzerine ekleyerek devam edebiliriz artık. Yani 20 yapıyor 4 ve 5'in ortak katı. 36, 56, 76 ve 96'yı kontrol etsek yetiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar 4K'lar. Ki biliyorsunuz biliyorsunuz 4K'larda o sayının 3 eksiğiydi. O zaman ben bunlara 3 eklerim. 19 olur, 39 olur, 59 olur. 79 olur ve 99 olur. Tabii ki bir de bizim sayımızın ne olması gerekiyordu? Asal. Yani 19 gibi 59 ve 79 gibi asal olmaları gerekiyordu. O halde toplamda 3 tane 3, 4, 5 asalı vardır. Derim iki basamaklı sayılarda. Cevabımız da A seçeneği olur. Devam ediyorum gençler. 7. sorumla. Gerçi sayılar kümesinde f fonksiyonu x kare eksi x eksi 2. 2x artı 6 diye parçalanmış. Nasıl? Nerede parçalanıyor? Sıfırda. E buna göre fx yani görüntü e, kümesi 4 ile 10 arasında eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi hangisidir? diye sorulmuş. Şimdi ben tabi e, hiç acele etmeden şunları yapacağım. Bizim görüntülerimizi verecek olan kurallar bunlardı. Bir x kare eksi x eksi 2 bir de x artı 2x artı 6'mız vardı. Dolayısıyla x kare eksi x eksi 2 şu şekilde 4 ile 10 arasındadır diyeceğiz. O halde bu x kare eksi x eksi 2 ya büyüktür 4 ya da x kare eksi x eksi 2 küçüktür 10 diyeceğiz. İkisinin kesişimini buradan bir kabul edeceğiz. Öncelikte öncelikte şeyimiz bu hareketimiz bu. 4'ü bu tarafa gönderdik. X kare eksi x eksi 6 büyüktür 0 ve x kare eksi x eki, artı 10'u bu tarafa gönderirsem eksi 12 olur küçüktür 0 şimdi arkadaşlar x'e x burayı da e, eksi 3'e artı 2 diye burayı x ve x burayı da eksi 4 ve artı 3 diye açacak olursanız eğer bir eşitsizlik sistemi çözeceğiz çünkü ikisini de sağlaması gerekiyor en küçük kökümüz burada eksi 3 arkadaşlar daha sonrasında eksi 2 sonra 3 ve sonra 4 hadi gelin bunun tablosunu çizelim Tablosunu çizerken dikkat etmeniz gereken şeyler vardı biliyorsunuz. Şöyle yaptık. İki tane satır çiziyorsunuz. Şuna birinci eşitsizlik buna ikinci eşitsizlik dersek. Burası birinci ve burası ikinci eşitsizliğin satırı olsun. Birinci eşitsizliğimizin kökleri 3 ve eksi 2 idi. Dolayısıyla şuna ve şuna koyacağız. İkinci eşitsizliğimizin kökleri de 4 ve eksi 3 Dolayısıyla bunlara koyacağız o çentikleri. İkisi de pozitifle başladığı için artı, artı, eksi, artı, artı diyeceğim. Artı, eksi, eksi, eksi ve artı diyeceğim. Birinci eşitsizlikte sıfırdan büyük olan yerler isteniyordu. İkinci eşitsizlikte ise sıfırdan küçük olan yerler isteniyordu. İkisinin de taralı olduğu yerler bir burası bir de burası var. Fakat, fakat x'lerin de bu eşitsizliği çözerken sıfırdan küçük olması gerektiğini unutmayın. Ki şurada bir yerdedir. Yani ben bunu buradan çekersem şu taraf benim için artık çöp oldu. Eşitsizliğimiz neredeymiş arkadaşlar? Eksi 3 ile eksi 2 aralığında. Yani bu aralık mutlaka ama mutlaka sağlayacak. Kişikliklerde da zaten sadece B seçeneği var. Fakat biz yine de diğer eşitsizliğimizde kontrol edelim. 2x artı 6'nın da ne olması gerekiyor? 10 4 arasında çıkması gerekiyordu. 6 çıkardım her taraftan eksi 2 küçüktür 2x o da küçüktür 4 ve 2'ye böldüm eksi 1 küçüktür x küçüktür 2. tabii bir de x'in sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyordu. Dolayısıyla sıfırda eksi 1'in sağ tarafında olduğu için sıfırdan 2'ye sıfırdan kapalı 2'den açık aralığında sağlaması şart. Dolayısıyla birleşeyim sıfırdan 2'ye kadar dedim. Doğru cevabımız zaten bursa oldu aşikardı sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 8. soruyla. 8. sorumda her biri farklı birer ürün satın almak için bir deterjan ya da camsil satın alan müşterilere yumuşatıcı hediye yumuşatıcı ya da camsil alan e, satın alan müşterilere sabun hediye sabun satın alan müşterilere ikinci sabun hediye kampanyalarının uygulandığı bir markete giden Azra, Berna ve Canda'nın yani A, B ve C'nin her birinin farklı kampanyalardan yararlanarak marketten alıp çıktıkları ürünlerin kümeleri sırasıyla A, B ve C'dir. Şimdi Azra'nın marketten alıp çıktığı e, ürünlerin kümesi A, Berna'nınki, Berna'ydı değil mi? Aynen B ve Candan'ınki de C'ydi. B kesişim C boş küme yani Berna ile Candan kesinlikle ama kesinlikle aynı ürünleri almamışlar ve A da B'nin alt kümesi. Yani Azra'nın aldığı ürünler Berna'nın aldığı ürünlerin alt kümesiymiş. İndirimlerden habersiz şekilde Azra, Berna ve Can'ın markete satın almak için gittiği ürünler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi gençler deterjan alana yanında yanında yumuşatıcı hediye edilebiliyor camsil alanı da yanında yumuşatıcı hediye ediliyor. Bu birinci durum için geçerliydi. İkinci durumda yumuşatıcı alan birine sabun hediye ediliyor ya da camsil alan birine sabun hediye ediliyor. Üçüncü durumda sabun alana sabun hediye ediliyor. B ile C'nin boş küme olduğunu biliyoruz ve A A'da B'nin alt kümesiydi. Şimdi boş küme olması için B ile C'nin kesişiminin iki tane ürün buradan iki tane durum seçeceğiz ve ikisinin de ortak bir elemanı olmayacak. Mesela D, D artı Y yani deterjanın yanında yumuşatıcı ya da bunun yanına cam silin yanında sabun. Şimdi tabi ki bunları seçebiliriz. Bunları se çünkü hani C artı Y'yi seçtikten sonra farklı bir seçenek kalmıyor. Tamam. Şimdi o halde arkadaşlarım bunu birisi seçti. Bunu birisi seçti. E biri de diğerinin alt kümesiydi. Biri diğerinin alt kümesi. Yani arkadaşlarım e, bir tanesi birinciden de zaten. Diğeri de ikinciden de, Bu da üçüncüden biliyorsunuz. Demek ki bu da bunun alt kümesi. Çünkü içerisinde sabun var. Dolayısıyla bunları seçmişlerdir diyeceğiz. Tabi hangileri birbirinden farklıydı? B ile C yani Berna ile e, Candan. Dolayısıyla Berna bu, Candan bu ya da Candan bu, Berna bu diyeceğiz. E, biliyorsunuz ki A da B'nin alt kümesiydi. Demek ki Azra'nın aldıkları Berna'nın alt kümesi ise bu kesinlikle Azra, bu kesinlikle Berna, bu da kesinlikle Candan diyeceğiz. Yani, yani sevgili gençler biz artık şuna karar vereceğiz. Azra kesinlikle sabun almıştır diyeceğiz. Bakın Azra kesinlikle sabun almıştır. Dolayısıyla iki şıkkı eledik. Daha sonrasında diğeri Camsil almış yanında sabunu hediye almış. Dolayısıyla... Berna Camsil almıştır diyeceğiz. Şu şekilde. Dolayısıyla B ve Edirne'de gitti. Diğeri de deterjan almıştı. Bakalım doğru mu? Aynen bakın deterjan almış. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı diyeceğiz. Ve gençler devam ediyorum. Dokuzuncu soruyla Px bir polinom. Px'in derecesi eğer A ise... Px karenin derecesi biliyorsunuz 2A ve Px küpün derecesi de 3A'dır. Polinomlar çarpılıyorsa dereceleri toplanır ve bu polinomun 6A'nıncı dereceden bir polinom olduğunu ki bunun da 30 olduğu bilgisi verilmiş bize. Yani A'nın ben 5 olduğunu biliyorum. Px 5. derecedendir. Der Px eşittir 5 diyebilirim artık. Şimdi Px karenin derecesi biliyorsunuz ki 10 Px üzeri 4'ün derecesi 20 Px üzeri 6'nı derecesi 5 kere 6'dan 30, 5 kere 4, 25 kere 2, 10. 10. dereceden 20. ve 30. dereceden polinomlar toplanırsa biliyorsunuz ki polinomlar toplanıp çıkarılırken derecesi büyük olanın sözü geçiyordu. Çıkarılırken değil ama çünkü bazı istisnai durumlar vardı. Toplanırken de değildi. Ama sevgili arkadaşlarım burada zaten 30. dereceden 20. dereceden ve 10. dereceden polinomlar toplanıyor. Dolayısıyla bu polinomun 30. dereceden bir polinom olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz bu soru için. Devam ediyorum 10. sorumda bir karmaşık sayı sorusu x kare eksi 1 ve a reel sayı olmak üzere ax kare kar artı b artı 1 eşit 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri bir tanesi a kere b öteki de a bölü b olduğuna göre b aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım kökler çarpımını ele alalım kökler çarpımımız A, A köklerden bir tanesi AB diğeri de A bölü B ise ben bunları çarptığım takdirde B'ler gidecektir ve kökler çarpımımız A kareymiş. Ve sevgili arkadaşlar burada kökler çarpımımızın formülü C bölü A'ydı biliyorsunuz 1 bölü A'dır o da eşittir 1 bölü A diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı alırsak A küpün 1 olması gerektiğini buluruz demek ki A %101'miş. Yani aslına bakarsanız A1 ise şunlardan kurtuluruz. Benim bir köküm B, diğer köküm de 1 bölü B'dir diyeceğim. Şimdi gelin kökler toplamına el atalım. Bu birinci kök, bu da ikinci kökse kökler toplamı budur. Ve kökler toplamı formülünden de eksi B bölü A. Eksi B bölü A. Ki A'nın da zaten ben 1 olduğunu bildiğim için şunu görmeme gerek yok. Yani benim kökler toplamım buymuş. Grup kısmı da B kare artı 1 bölü B. Eşittir eksi b dersem ve yine içler dışlar çarpımı yapacak olursam b kare artı 1 eşittir eksi b kare yapacaktır. Bunu bu tarafa atarsanız 2b kare, 1'i karşıya atarsanız eksi 1 gelir. Buradan b karenin ben eksi 1 bölü 2 olması gerektiğini bulurum. Şimdi karesi negatif çıktı, olsun çıkabilir. Karmaşık sayı sorusu demiştik. Dolayısıyla neyin karesi eksi 1 bölü 2'dir? Ya 1 bölü kökü ki i'nin ya da eksi 1 bölü kök 2 i'nin karesi eksi 1 bölü 2'dir. Şıklarımızda da edir ne seçeneği olduğu için cevap bakın 1 bölü kök 2 i'dir e'dir deriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer sorum 11. soruyla. Px grafiği biri orijin olmak üzere x eksenini 3 farklı noktada kesen 3. dereceden bir polinomdur. Pekala. Px eşit sıfır eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı sıfırdır. Şimdi arkadaşlarım Px'in bir kökünün sıfır olduğunu biliyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Px'in bir kökü mutlaka ama mutlaka sıfır orijinden geçecek. Ve sevgili arkadaşlarım Px'in kökler toplamı da sıfırmış. Yani diğer kalan iki kök de şöyle eksi a ve a diye gösterecek olursak simetrik olmak zorundalar. Pekala. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan 12 imiş. Yani x eksi 2 ile bölümünden kalan derken x gördüğün yeri 2 yaz Px'de diyor. Yani P2'nin 12 olması gerektiğini söylüyor bize. Yani 2 şuradaysa sevgili gençler p de 12 ise doğal olarak benim e, polinomum şu şekilde bir hareket yapacaktır. Pekala. x artı 1 ile bölümünden kalan da 0'dır demiş. Yani x gördüğümüz yere 1 yazarsak nerede? Px'de Px'i 1'in 0 olduğunu söylemiş e, polinomun cevabı 0 çıkıyorsa içerideki kesinlikle köktür dolayısıyla bu eksi a dediğimiz şey aslına bakarsanız eksi 1'miş arkadaşlar e, bu eksi 1 ise dolayısıyla burası da artı 1'dir ve ben polinomumun artık tüm köklerini biliyorum e, baş katsayı belirleyelim polinomumuza px eşittir bir a çarpanı alalım çarpı x diye bir çarpanım vardı benim çünkü bir köküm 0'dı x artı 1 diye bir çarpanım var çünkü bir köküm eksi 1 x 80, 1 diye bir çarpanım var. Çünkü diğer köküm 1. Peki az önce verdiği şu p eşittir 12. Grafikte kullanmayacakmışız demek ki. Nerede kullanacakmışız? Burada. Yani a'yı bulmak için. Hadi yazalım. p eşittir. a çarpı 2 çarpı 2 artı 1. 3 yapar. 2'den 1 çıktı. 1. Yani 6a geldi arkadaşlar burası. 12 ise a tabii ki 2'dir. Yani artık polinomumuz belli bizim. a'yı sildim. Yerine 2'yi çaktım. Tamam mı? Px'in x artı bölümünden kalan yani x gördüğün yere bu sefer eksi 3 yaz diyor. tabii ki de yani bize p 3 sorulmuş. Hadi gelin yerine yazalım. 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 bir daha eksi 2 yapar. Eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 yapar. Şu eksilerin ikisini götürebilirim. Cevap negatif çıkacak. 2 kere 4 8 8 kere 2 16 16 kere 3 48 yaptığı için cevabımız eksi 48'dir diyeceğiz. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum 12. sorumla. Baş kat sayısı 1 olan bir f fonksiyonunun belirttiği parabol x eksenini x1 ve x2 noktalarında kesmekte. Kökler çarpımı kökler toplamından daha küçük ve ikisi de negatif olduğuna göre demiş. Şimdi baş sayısının 1 olduğunu biliyorum ben x kare artı bx artı c diyelim biz bu parabolümüze. Kökler çarpımı 0'dan daha küçük yani c negatif bu negatif x1 artı x2 yani kökler toplamımız eksi b bölü 1 bakın normalde eksi b bölü a idi. Eksi b bölü 1 yani eksi b de sevgili gençler e, sıfırdan daha küçükmüş. Yani arkadaşlar b burada sıfırdan büyüktür de diyebiliriz. Ve tabi e, burada şu kısım eksi b biliyorsunuz. Burası da c olacak doğal olarak çünkü b sıfırdan büyük. Ee, diğerleri de C bölü 1 ve B bölü 1'den Kaynaklı bu şekilde geliyor C ve eksi B diyoruz direkt C bölü A ve eksi B bölü A'ları katmıyoruz işin içerisine Demek ki C mutlak değerce de Eksi B'nin mutlak değerinden Daha büyük ki ee, Daha küçük çıkmış bu tarafta çıkmış Sıfıra daha uzak O halde arkadaşlarım Şu şartı sağlayan her polinom için Bu soruyu çözebiliriz biz Çünkü böyle bir genelleme var ortada Pekala sorunun devamını bir okuyalım Gx F, x artı x1 çarpı x2 hx de x1 artı x2 den fx çıkmış hali Eşitliklerini sağlayan Gx ve hx fonksiyonlarının belirttiği parabollerin tepe noktası dik koordinat düzleminin hangi bölgelerine yarılır? Evet tahmin ettiğimiz gibi şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey yapacağız sizinle ben polinomumu parabolümü x kare bakın b'nin mutlak değeri c'nin mutlak değerinden daha küçüktü ve b pozitifti. Artı 2x iki yazayım. Buraya da eksi 3 yazayım. Böylelikle c'nin negatif olduğunu kabul etmiştik. Eksi 3 dedik. B'nin pozitif olduğunu söylemiştik. Buna da 2 dedik. Ve B'nin mutlak değeri c'nin mutlak değerinden daha küçüktü. 2 ve eksi 3 gayet uygun seçenek. Bu, bu parabolünde de sağlaması lazım soruyu. Şimdi o halde bizim bu parabolümüzün tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a'dan biliyorsunuz ki eksi 1'dedir ve ben bu eksi 1'i burada yerine yazarsam 1 2 eksi 3'ten 4 gelecektir arkadaşlar. Bakın şu şekilde gösterdim. Burası da eksi 4'tür dedim. Şimdi bu f parabolü kabul mü? Şuraya geliyoruz. Bu fx arkadaşlar. Geldik bu kısma. Ne diyor? fx şimdi x1 çarpı x2'yi ben burada ne olarak kabul ettim? Tabii ki eksi 3 fx eksi 3 nedir sevgili arkadaşlarım? f parabolünün 3 birim sağa kaydırılmış haldir. Ben bunu 3 birim sağa kaydırırsam tepe noktası 2'ye eksi 4'te olacaktır. Ve bunun tepe noktası artık 4. bölgededir. Bunu biliyoruz. Yani G'nin tepe noktası 4. bölgedeymiş. Direkt kafadan bakın 3 tane şıkkı eledik bile. Ve devam edelim. Bir de H'a bakalım. X1 artı X2 biliyorsunuz ki kökler toplamıydı ve eksi B bölü 1'den bulunuyordu. Yani eksi B bizim tepe noktamızdı. Bunun eksi B'si de biliyorsunuz eksi 2. Dolayısıyla burası eksi 2 eksi fx olacak. Şimdi burada benim parabolüm kolları yukarı doğruydu fx'in. Eksi fx olursa şurası 4 olur. Ve parabolümüzün artık yeni parabolümüzün kolları aşağı doğru olacaktır. eksiyle çarptım ben bunu ve tamamen tepe taklak bir hale getirdim. Ve bir de eksi 2'miz vardı. Eksi 2 eklemek demek 2 birim aşağı taşımak demek. 2 birim aşağı taşısam da fonksiyonun tepe noktasının ikinci bölgede olması gerektiğini görüyorum. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacaktı sevgili gençler. 12. sorumuzu da çözdük. Geçtik 13'e. Eksi 3 ve 3 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonunun grafiği bize gösterilmiş. Buna göre fx de mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir toplamlarının grafiği sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu siyah grafik ya ben bunun mutlak değerini aldığım takdirde şöyle bir görüntü oluşacaktır. Ve bir tane daha bunun üstüne aynısından bir tane daha oluşacaktır. Şimdi ben bunları topladığım zaman şu kırmızıyla bu siyah birbirini götürecek ve maviyle çizdiğim fonksiyonda toplamlarının grafiği olsun. Şu şekilde bir sıfır oluşacak arkadaşlar. Sıfır oluştuktan sonra da bir tane bundan bir tane daha bundan eklersek mesela 3'ün görüntüsü 3 çıkmış ya e, mutlak diğerinin de 3 çıkacak artık topladığımız takdirde nereden geçmesi gerekiyor 6'ya kadar ulaşması gerekiyor bunun boyunun yani benim fonksiyonumun grafiği işte şuradaki gibi olacak sevgili gençler bu da zaten bakın Adana seçeneğinde verilmiş diğerlerin hiçbirinde bakın şunda zaten sabit fonksiyon yok eksi 3'ten 0'a kadar burada da yok burada fonksiyon yok Burada da yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçiyorum 14'e. Basit bir logaritma sorusu. Dikkatli dinlemenizde fayda var. E doğal logaritmanın tabanı olmak üzere. Ln e bölü x demiş. Logaritmanın içi bölünmüş. Dışarıda ne yapılmıştır o zaman bunlar? Çıkarılmıştır değil mi? Ln e eksi Ln x. Büyüktür demiş. Büyüktür. Ln e içeride çarpılıysa dışarıda toplanmıştır. Ln x dedim. Her iki taraftaki Ln e'leri yani birileri götürebilirim. Eksi ln x daha büyükmüş arkadaşlar. Yani ln x üzeri eksi 1 yazarım. Bakın bu eksiyi bunun kafasına gönderdim şu şekilde. Büyüktür ln x dedim. Arkadaşlarım logaritmaların tabanları biliyorsunuz ki burada e ve e sayısı da 2,71 yaklaşık olarak. Yani birden büyük. Birden büyükse o halde bizim için şu geçerlidir. x üzeri eksi 1 de x'ten büyüktür diyeceğiz. Aradaki işaretin aynısı kalacak. Yani 1 bölü x büyüktür x. 1 bölü x, x'ten büyükse, ki biliyorsunuz ki 1 bölü x de, x de, ikisi de sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Yani bunlar pozitif. E, tersi, çarpımsal tersi kendinden büyük olan sayılar nerededir? Tabii ki, biraz mat bir bilgisiyle soru çözümünü hızlandırabiliriz. Sıfırla bir arasındadır x'ler. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Çarpımsal tersi kendilerinden büyük olan pozitif sayılar sıfırla bir arasındadır. Bunu da sakın unutmayın. Devam ediyorum gençler, 15. soruyla. A ve B birer gerçek sayı olmak üzere şekil 1'deki dik koordinat düzleminde fx eşittir 2 üzeri x, a çarpı 2 üzeri x ve a çarpı 2 üzeri x artı b eğrileri gösterilmiş. Buna göre şekil 2'deki dik koordinat düzleminde gösterilen 1'den 5'e kadar numaralandırılmış eğrilerden hangisi? Logaritma 2 tabanında x artı b bölü a eğrisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi yorum yapmamız gerekiyor. A ve B hakkında. A ve B hakkındaki yorumlarımızı yaptıktan sonra sorunun çözümü gayet basit olacak öncelikle 2 üzeri x eğrisi varken Gx fonksiyonunda bu 2 üzeri x eğrisi sadece ama sadece burada gördüğünüz A ile çarpılmış ve A ile çarpıldığı zaman fonksiyon negatif olmamış demek ki bu A kesinlikle ama kesinlikle pozitif ve daha küçük bir değer elde edildiğine göre de aslında hani çarpmamış da bölmüş gibi değil mi? Böldüğüne göre a kesinlikle ama kesinlikle basit kesir. Yani a'yı 1 bölü 2 seçtiğiniz zaman örnek veriyorum a eşittir 1 bölü 2 2 üzeri 2'si sen 1 bölü 2 ile çarpıyorsan bakın buradaki gibi aslında 2 üzeri 2 2 üzeri 2'si 1 bölü 2 ile çarpmıyorsun 2'ye bölüyorsun demektir. Anlaştık? O halde kesinlikle ama kesinlikle a'mız 0 ile 1 aralığında. Daha sonrasında bu gx fonksiyonu bakın şurası bu gx fonksiyonuna b ekleyince hop bu buradan kalkmış buraya kadar gelmiş. Yani sıfır küsürlerden iki küsürlere geldiğine göre kesinlikle ama kesinlikle buradaki b sayımız iki birimden daha fazla yukarı kaldırdığına göre b büyüktür 2 diyeceğiz. Hatta büyük veya eşittir diyelim çünkü şuradaki mesafenin şuradaki mesafeye eşit olup olmadığını bilmiyoruz. Şuradaki mesafeye. b büyük veya eşit 2 diyebiliriz. Daha sonrasında bize demiş ki logaritma iki tabanında x artı b bölü a olabilir diye sorulmuştu bakın gençler tamam hangisi bunun grafiği olabilir diye sorulmuştu şimdi yorum yapacağız logaritma iki tabanında x'in grafiği hangisi ya da nerededir önce bunu bulalım logaritma iki tabanında x biliyorsunuz ki x sıfır olamaz ve sevgili arkadaşlarım x bir olduğunda ee, bizim grafiğimiz sıfırdan geçecek yani benim Logaritma 2 tabanında x'in grafiği aslında şurada şu şekilde bir yerde. Şöyle gösterebilirim ben bunu. Kırmızıyla çizdiğim yani üzerine sarı fosforlu kalemle gösterdiğim grafik Logaritma 2 tabanında x'in grafiği. Peki b bölü a'ya bakalım şimdi. Arkadaşlar b de pozitif a da pozitif olduğu için b bölü a kesinlikle ama kesinlikle pozitiftir. Biliyorsunuz ki bir fx fonksiyonunda içeriye b bölü a eklendiyse bu fonksiyon b bölü a birim sola kaydırılmıştır. Ki b de a da pozitif olduğu için b bölü a da pozitifdir. Yani kesinlikle ama kesinlikle sola kaydıracağız. Yani kafadan 4 ile 5'e eleyebilirsiniz direkt. Bu 1. İkinci yapmamız gereken yorum da şu. b 2'den büyük veya eşit. Yani b'nin alabileceği minimum değer 2. a'nın alabileceği maksimum değer de 1 değil arkadaşlar. 1'den daha küçük bunu şöyle düşünelim. A'nın alabileceği maksimum değer 1 alamıyor ama olsa dahi, alsa dahi 2 bölü 1'den burası minimum 2'dir diyeceğiz. Bakın minimum değerini buldum. Bunun minimum, bunun maksimum değerini buraya yazdım ve B bölü A'nın en küçük değerini buldum. Otomatikman x artı 2 olacağı için burası 2 birim sola kayar en az. Şimdi ben bunu 2 birim sola kaydırdığımda bile, bakın buradaki 1 nereye kayar? Ta eksi 1'e kayar. Eksi 1'den... Yani daha da fazla sola kayması gerektiğini bildiğim için çünkü A1 olamıyor. Demek ki eksi 1'in de sol tarafında bir yerde olacak. Yani belki de burası eksi 1'dir bilmiyoruz tabi. Yani mutlaka ama mutlaka kırmızının sağında eksi 1. Dolayısıyla benim tek cevabım var. O da birinci grafikse ilgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmişti. Ve devam ediyorum. 16. sorumla. Şekilde uçakların uçuş saatlerinin yazılı olduğu tabelada uçuş saatinde kalkacak olan uçakların durumu Zamanında olarak e, uçuş saatinden sonra kalkacak uçakların durumu ise röter olarak gösterilmiş ve röterli uçakların geç kalacakları süreler yazılmış. Yani bakın burada röter yazıyor 60 dakika geç kalacak diyor mesela. Nazlı tabelada durumu röter olan, Asya ise tabelada durumu zamanında olan ve aynı anda kalkış yapacak olan iki farklı uçaktan bilet alacaklarmış. Buna göre Nazlı ve Asya uçak biletlerini kaç farklı şekilde alabilirler diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şu e, uçağa bakacak olursak şöyle gösterelim. Şu uçağa bakalım. Normalde 9.30'da görüyorsunuz e, kalkacak ama 60 dakika rötarlı yani 1 saat rötarlı kalkacağı için bu 10.30'da kalkar. Şuna bakıyorsunuz 30 dakika geç kalkacakmış yani saat 10'da kalkacakmış. Bu tam zamanında zaten tam zamanında o da 10. Şuna bakıyoruz arkadaşlarım 30 dakika roterli olduğu için yine saat 10'da kalkacaktır. 9.30'a yarım saat ekledim. Bu tam zamanında kalkacak 10 Şu yarım saat roterli olacağı için 10.30'da kalkar. Şu yine 10.30. Bu da 10.30 arkadaşlar. Ve şu da saat yine 10.30'da hareket edecektir. Çünkü saat 10'da kalkıyormuş. Normalde 30 dakika roter yapacak. Şimdi bu kırmızılar var ya şunlar arkadaşlar o kırmızıların yan, yanındakilere kırmızıların sonuçları olduğunu dile getirebilmek için gösterebilmek için taradım. Diğerlerini de tarayalım hadi ayıp olmasın. Şimdi bu yeşille işaretlediklerim mavi de olabilir turkuaz diyelim garanti olsun. Turkuazla işaretlediklerim sevgili arkadaşlarım bunları e, röterli uçakla kim seçiyordu? Nazlı. Bunları Nazlı seçecek bunlardan bir tanesini sarılardan bir tanesini de Asya seçecek fakat fakat ikisi de aynı anda hareket edecek olan uçaklardan bilet alıyor. Yani yani Nazlı eğer buçu şunu seçerse bakın Nazlı kesinlikle bunu seçti diyelim bir durum. 10.30'da kalkan sarı uçaklara bakacağım. Şu ve şunu seçebilir. Yani iki farklı durum var. Artı eğer Nazlı bunu seçerse sarıyla işaretlediğim saat 10'da kalkacak uçaklara bakmam lazım. Gene iki tane var bakın bu ve bu. Artı e bunu seçerse zaten 10 için 2 tane durum olduğunu biliyorum ya. E bunu seçti gene 2 durum var. 10.30 için de iki farklı durum olduğunu biliyordum. Ve 10-30 için yine iki farklı durum vardı. Yani toplamda 10 farklı durum söz konusu. Doğru cevabımız da Adana seçeneği olmak zorunda. Devam ediyorum arkadaşlarım 17. sorumla. Bir belediye otobüsünde tüm koltuklar dolu olduğu için ikisi kadın 5 tane yolcu. Bakın 2 tanesi kadın. Beş tane yolcumuz var. Üç tanesi erkek diyelim. Otobüs yani yolculuk yapmakta ayaktalar bunlar. Otobüs yolcu indirmek için durakta durduğunda sadece koltuklarda oturan yolcular otobüsten inmişler. Ve otobüste dört tanesi cam kenarı olan toplam altı tane koltuk boşalmış. Şimdi cam kenarı cam kenarı diyelim dört tane koltuk boşalmış. Demek ki koridor kısmından İnenlerin hepsi oturan yolcular olduğu için koridor kısmında iki tane e, koltuk boşalmış. Ayakta yolculuk yapan yolcular, yani şunlar, rastgele biçimde boş olan koltuklara oturacaklar. Buna göre ayaktaki her bir kadın yolcunun cam kenarı bir koltuğa oturma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğim. iki tane kadın e, var ve bunları cam kenarına oturtmak istiyoruz. İstenen durum bu. Bu kadın dört cam kenarından birini... Bu kadında e, geriye kalan 3 cam kenarından birini seçecektir. 4 çarpı 3'ten bize bu istenen durumu verir. 12 çarpı varsayalım ki şuna ve şuna oturdu bu kadınlar. Daha sonrasında ise 3 tane erkeğim var ve 4 tane boş koltuk kaldı. O zaman şu erkek için 4, bu erkek için 3 ve bu erkek için 2 farklı durum söz konusu. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 tane durum var istenen. Tüm durum ne sevgili arkadaşlarım? Tüm durumda şu şekilde hesaplayacağız. Toplam 6 tane koltuğumuz vardı. 6, 5, 4, 3, 2 tane diyeceğiz. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 tane durum var. Tüm durumda bu. 2, 3, 4 gitti. 6 ile de bunu sadeleştirdim. 2. Doğru cevap karşıma net olarak çıktı. Cevap 2 bölü 5'miş. Yani cevap Adana'ymış diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Geçiyorum. 18. soruma. Gerçel sayılarda tanımlı. Çok güzel bir sorudur kendileri. Dikkatli bir şekilde dinlemeye e, dikkat edin. Böyle tek fonksiyon, çift fonksiyon işin içinde bu olursanız işin içinden çıkamaz hale gelirsiniz. Biraz mantık kurmak gerekiyor bu tarz sorularda. Gerçel sayılarda tanımlı. fx fonksiyonun grafiği dik koordinat düzleminde y ekseninde bir birim aşağı ötülendiğinde. Elde edilen grafik bir tek fonksiyonun grafiğidir. Bakın tek fonksiyon ve tek fonksiyonu biliyorsunuz. Örneğin f3 eşittir a ise f eksi 3 eşittir. Eksi a olmak zorundadır. Tek fonksiyonun özelliği buydu. a bir tam sayı olmak üzere f fonksiyon için f eksi a'dan f a'ya kadar ki f eksi a. Eksi a a'nın simetriyidir. a eksi a'nın simetriyidir. Yani simetrik bir aralıkta bunların hepsini toplayınca 9 bulmuş. Ve görüyorsunuz birer birer artıyor içleri de. Eksi a artı 1, eksi a artı 2, eksi a artı 3 diye birer birer artıyor. a sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım Gelin pratik bir düşünelim dedik ya Rastgele bir tek fonksiyon çizdiğimizi hayal edelim Ama rastgele Tamam o fonksiyon şöyle mesela Y eşittir X fonksiyon olsun Böyle bir fonksiyon Şimdi bizim bu fonksiyonumuzda ben F0'ın kesinlikle 0 olduğunu biliyorum Ve burada mesela F1 neyse F-1 bunun tam eksilisidir F2 neyse F-2 de bunun tam eksilisidir F3 neyse bunun tam eksilisi eksi f-3'tür. F4 neyse bunun tam eksilisi f-4'tür diye devam ediyor. Yer kalmadı. Bu şekilde devam ediyor. Peki eğer ki eğer ki Şimdi bu tek fonksiyon ama bizim fonksiyonumuz yani fx fonksiyonu tek fonksiyon değilmiş. Nasıl yani? Bir birim aşağı ötelendiğinde tek fonksiyon olmuş. Varsayalım ki biz bu morla çizdiğim pembeyle çizdiğim e, grafik ee, bir birim aşağı ötelenmiş hali olsun f fonksiyonu eğer bir birim aşağı ötelemiş olsaydım ve e, istersen f eksi 6'dan f 6'ya kadar toplamış olsaydım cevap hep sıfır olacaktı ama cevap sıfır olmamış neden çünkü tek fonksiyon değil f fonksiyonu şunu almış aslında şu şekilde bakın eski hali buyken şu konuma getirmiş eski hali buyken bu konuma getirmiş bir birim aşağı ötelemiş o zaman ben bunu şöyle yapayım sevgili arkadaşlarım. Şunu şuradan alalım. Bir de bunun aynısını yukarı çizmiş olalım. Şu şekilde. Bakın şurası ne oldu? Bir birim olmuş oldu. İşte f'in grafiği bu. Tamam f'in grafiği bu. Ve ne yapmış oldum? Bütün çıkan noktaların, bütün görüntülerin hepsinde bir fazlasını almış oldum. Bakın hepsini çünkü bir birim yukarı taşımış oldu. E şimdi... Hepsi bir birim yukarı taşınıyorsa ve cevap 9'sa o zaman burada 9 tane fonksiyon görüntüsü vardır aslında. Yani eksi 4'den 4'e kadar da 9 tane sayı var. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye 3, 4 dersek 9 tane görüntü var. E şimdi doğal olarak düşündüğünüz zaman bunların toplamı yani f-4, f-3, f-2, f-1, f-0, f-1, f f f, f, f, f, f, f, f toplamı ne olacak? 9 olacak. E bana demiş ki a sayısı kaçtır? E şimdi fa burada f-4 ise doğal olarak bir zahmet kardeşim A4 olsun. Değil mi? Doğru cevabımız Denizli'ydi. Devam ediyorum. Bir diğer sorumla 19. sorumuz. Şurayı silelim ve başlayalım çözümüze. A'n ve B'n birer aritmetik dizi olmak üzere bu iki dizinin terimleri her n sayma sayısı için A1 artı A'n eşittir B'n eksi bir eşitliğini sağlamakta. Ve B'n aritmetik dizisinin ilk dört teriminin toplamı da bize 52 olarak verilmiş. AN ve BN dizileri için A6, B3'e eşit olduğuna göre AN aritmetik dizisinin ortak farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şurada anahtar bir cümle var. BN aritmetik dizisinin ilk 4 teriminin toplamının 52 olduğu bilgisi verilmiş. O halde gelin BN aritmetik dizisinin ilk 4 terimini bir sıralayalım. Bakın B1, 1 için ne gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekiyor tabi. Eşittir A1 artı A2 yani A2 artı A1 yazalım şu şekilde. B2 nedir arkadaşlarım o halde? A3 artı A1'dir yine. B3 A4 artı A1'dir. Ve b 4 de sevgili gençler A5 artı A1'dir diyeceğim. Ve ilk 4 terimin toplamı verildi demiştik bize. İlk 4 terimin toplamının 52 olduğunu biliyoruz. Eşittir. Bakın A2'yi, A3'ü, A4'ü ve A5'i ben hepsini A1 cinsinden yazabilirim. Bunu A1 artı R derim. buna A1 artı 2 R derim. Buna A1 artı 3R derim. Buna da A1 artı 4R dersem toplamda toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane A1'imiz meydana geldi. 8 çarpı A1 artı R, 2R, 3R ve 4R'nin toplamı da 10 çarpı R'yi verir bize. 8 A1 ile 10 R'nin toplamı 52'ymiş. Hala 2 tane bilinmeyen var ve tek bir tane denklemim var. Ben bu denklemi çözemem. Tamam sonsuz çözümü çıkar. Peki şimdi ne yapacağız? <gülüyor> şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Şunu hala kullanmadık gördüğünüz üzere. A6 neymiş? B3'müş. E B3 neydi peki? B3'de 3 sevgili gençler A4 artı A1'di biliyorsunuz. A4'ü bu tarafa atarsam A6'dan A4'ü çıkarınca A1 kalıyormuş. Peki A6'dan A4 çıkarsa bir aritmetik dizide? Ne kalır? İki tane ortak fark kalır. Demek ki 2R A1'miş. Bakın A1 gördüğüm yere 2R'yi yapıştırırım. 8 kere 2R 16R. 10R daha 26R yapar. Bu da bize 52 veriyorsa R kaçtır? 2'dir derim. E bana da zaten a dizisinin ortak farkı. Yani sabahtan beri R R R R dediğimiz şeyi soruyor. E zaten 2'yi bulduk biz. Cevap denizliydi dedik. Devam ediyorum 20. sorumla. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu tanım kümesindeki bazı gerçel sayılar için sürekli değilken sürekli olmadığı bilgisini vermiş bazı reel sayılar için mutlak fx ve f mutlak x fonksiyonları tüm real sayılarda süreklidir denilmiş. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. E, bu cümle çok değerli bizim için. f fonksiyonunun sürekli olmadığı noktalar var. Evet. Fakat ben bu fonksiyonun mutlak değerini alırsam yani x ekseninin altında kalan kısımlarını yukarı doğru simetriğini yapıştırırsam bu fonksiyon sürekli olmakta. Ve hatta ve hatta f mutlak x bunun grafiği bunun özelliği neydi? Y ekseninin sağ tarafındakinin kopyasını sol tarafına doğru yapıştırmaktı. Doğru mu? Bu şekilde de sürekli oluyor diyor. E şimdi o zaman ben buradan şunu anlarım. Madem f fonksiyonunun y ekseninin sağ tarafında kalan kısmın ben sol tarafına doğru simetrini aldığım takdirde şu fonksiyon yardımıyla sürekli oluyorsa hani az önce demiştik ya f fonksiyonu tanım kümesindeki bazı reel sayılar için sürekli değildi. İşte o kısım y ekseninin sağ tarafında değilmiş. Bunu anlıyorum çünkü sağ tarafında sürekli olmayan noktalar olmuş olsaydı ben bunun y ekseninin sol tarafına simetrini aldığımda da sürekli olmazlardı. Bu fonksiyon sürekli olmazdı. Demek ki artık şunu söyleyebiliriz ki pozitif x reel sayıları için bizim fonksiyonumuz daima sürekli. Hadi gelin öncüllerimize bakalım. Her pozitif a reel sayısı için fx'in a'daki limiti görüntüsüne eşittir. Yani bu ne demek? Süreklidir demek. Ki ben az önce hangi yorumu yaptım? Bizim fonksiyonumuz pozitif olan x reel sayıları için süreklidir. Yani birinci öncülümüz bizim doğru. Her a reel sayısı için a'nın sağ tarafının yani şöyle diyelim fonksiyonun a'nın sağ tarafındaki limiti Fonksiyonun a'nın sol tarafındaki limitinin mutlak değerlerine eşittir ki zaten mutlak fx her noktada sürekli olduğu için bu da doğrudur Çünkü mutlak değer göstermiş bu limitleri Her a reel sayısı için a'nın e, f'in a'nın sağ tarafındaki limiti eksi f a'ya eşittir demiş Hayır sonuçta bu fonksiyon şöyle dememiş bize Her x reel sayısı için e, süreksizdir falan dememiş Bazı gerçel sayılar için sürekli değil demiş Dolayısıyla sevgili gençler burada her a sayısı için bu fonksiyon bu şekilde e, görüntüsünün eksilisine eşittir her noktadaki limiti demek yanlış olur. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz kesinlikle doğru değildir. Doğru cevap b seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. 21. soruyla türevlenebilir fx fonksiyonu için y eşittir fx bölü x artı 1 fonksiyonunun birinci türevinin eğrisi y eksenini sıfıra f0 noktasında kesmekte. Buna göre fx fonksiyonunun x eşittir sıfır noktasındaki türevi hangisine kesinlikle eşittir? Yani fx fonksiyonunun x eşittir sıfırdaki türevinden kastı f türev sıfır aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşittir diye sorulmuş. Peki. Şimdi gençler burada dikkat etmemiz gereken bazı cümleler var. Kelime oyunu da diyebiliriz. Türevlenebilir f fonksiyonu için. Bakın f fonksiyonu burada. Ama bana demiş ki bu fonksiyonun birinci türevinin eğrisi. Yani bu fonksiyon yeşille işaretlediğin fonksiyon fx'den farklı. F türevi x gibi algılamayacağız bunu. Peki o zaman biz bu fonksiyona ne diyelim? İşte y fonksiyon olarak bilmiş ama gx fonksiyonu diyelim. Kabul mü? Şimdi o halde bunun birinci türevi demiş ya gx'in birinci türevi. O zaman g türevi x'i bulmak artık bizim boynumuzun borcu bölümün türevi uygulayacağız tabii ki üsttekinin türevi f türevi x çarpı alttakinin aynısı eksi üstteki çarpı alttakinin türevi tabii bir de bölü alttakinin karesi diyeceğiz sevgili gençler eksi artı birin karesi şimdi bu birinci türevin eğrisi y ekseni sıfır f sıfır noktasında kesiyorsa demek ki ben buraya sıfır yazdığım zaman karşılığında f sıfır alıyormuşum hmm peki G türev sıfır eşittir. F türev sıfır çarpı sıfır artı bir bir. Eksi F sıfır çarpı birden F sıfır. Bölü sıfır artı birin karesi de bir yapar. Bu da neye eşitmiş? F sıfıra. Bakın şu kısmı biraz inceleyecek olursanız. F türev sıfır. Eksi F sıfır. Eşittir F sıfırı bulursunuz. Çünkü bölü birin hiçbir hükmü yok. Şuradaki F sıfırı eksi F sıfırı karşıya fırlatırsanız. F türev sıfır. Eşittir ne olacaktır? 2 tane f0 olacaktır. Ki zaten bu da bize cevabı veriyor sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap b seçeneği olacaktı. Geçtim 22. Ye. Aşağıdaki birim kareli dik koordinat düzleminde kırmızı fx eşittir x küp bölü 3 eğrisiyle numaralandırılmış 5 farklı doğru gösterilmiş. Şu fx'in e eğrisi fx grafiği şunlarda sevgili arkadaşlar öyle çeşitli çeşitli doğru var a e, sayısı 1 ile 2 kapalı aralığında olmak üzere fx eğrisine x eşittir a noktasında teğet olan bir doğru numaralandırılmış doğrulardan kaç tanesini paralel olabilir şimdi bu noktada teğet olan bir doğru demiş ya a noktasında teğet olan bir doğru bakın arkadaşlar bizim fonksiyonumuzun kuralı neydi x küp bölü 3'tü ben bunun türevini alırsam 3 x kare bölü 3'ten x kare gelecektir ve şu a noktalarındaki teğetlerden bahsediyorsa bu teğetlerin eğimlerini bulabilirim ben ee, eğer ki a'lar 1 ile 2 aralığındaysa 1 ile 2 aralığındaysa eğimler nerededir? eğimleri bulmak için bu a'ları x kare de yerine yazmamız lazım çünkü x kare türev fonksiyonumuz artık peki yerine yazarsam 1 küçük veya eşit a o da küçük veya eşit 4'ü bulurum yani eğimler eğimler a kare diyelim eğimler 1, 4 kapalı aralığındadır. En küçük eğim 1. Maksimum eğimde 4 olacak. Şimdi. Madem öyle. Bu teğetlerin eğimleri 1 ile 4 aralığındaysa. Şunun eğimine bakın. Bakın 3'e 1. Yani bu olabilir. Şunun eğimine bakalım. Hop 2, 3, 4, 5. 5 bölü 2, 2,5'tür. Bu aralıktadır. Bu da olabilir. 2 de olabilir. Şuna bakıyoruz. Hop. Bakın 2 bölü 3 birden küçük gitti. Şuna bakıyoruz 1 2 3 4 bölü 1'den 4 bakın kapalı aralık olduğu için olur. Bu da olur. Şuna bakıyoruz burası 1 burası oo, 5 5 bölü 1 5 dışarıda kaldı bu da olmaz. Kaç tanesi olabilir demiş numaralandırılmış doğrulardan kaç tanesine paralel olabilir demişti. 1 2 3 tanesine paralel olabilir. Doğru cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir. Bir diğer sayfamda 23. soru Antalya Finike'de bir portakal bahçesinde 40 tane portakal ağacı bulunmakta. Bu ağaçların her birinden 600 tane portakal elde edilmekte. Bahçeye dikilecek her ilave ağaç için verimlilik azalacağından her ağaçtan alınacak portakal sayısı 10 eksik olacaktır. Buna göre bu bahçeye ilave kaç tane daha ağaç dikilirse toplanacak portakal sayısı maksimum olur diye sormuş. Şimdi 40 tane portakal ağacımız vardı. Bunun üzerine x tane ekledik ve her ağaçtan alınacak portakal sayısı 600 iken her bir ağaç için 10 eksik olacağına göre x tane ağaç dikildiyse 10x kadar eksik olacaktır. Toplanan e, meyve sayısı buna meyve fonksiyonu diyelim mx olsun tamam mı? portakal fonksiyonu olsun px olsun hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar tabii ki portakal fonksiyonunun neyini yapmamız lazım? Türevini almamız lazım. Çarpımın türevi uygulayalım dağıtmakla uğraşmayalım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci 600-10x artı birincinin aynısı ikincinin türevi eksi 10 yapacaktır. Ve tabii ki ben bu türev fonksiyonunu fonksiyonun maks değerini bulabilmek için türevini sıfıra eşitleyeceğim. Burası 600 10 onu tekrar bir yazalım. Şunu da içeri dağıtalım eksi 400 eksi 10x eşittir 0 bakın eksi 10x eksi 10x eksi 20x karşıya attım 20x yaptı 600'den 400'ü çıkardım 200 oldu demek ki x buradan kaç gelecekmiş 10 Bana demiş ki toplanacak portakal sayısı en çok kaç olur diye sorulmuş arkadaşlar Bu bahçeye kaç tane ilave ilave kaç tane ağaç dikilirse demiş ben iki tane ağaç dikmiştim. Zaten ikisi buldum. Doğru cevabım 10 olacaktı derim. Ve gençler geçiyorum. 24. soruma artık integral sorularına başlıyoruz. 2'den 4'e kadar. 2x artı 1'in karesi x bölü x dx. Bu da 4'ten 2'ye kadar. E ben şunu 2 yapayım. Bunu 4 yapayım. Burayı da eksi yapayım. Olur mu? Bence gayet tatlı olur. Bu kuralı biliyorsunuz. Şimdi ikisinin de sınırları aynı olduğuna göre paydalarda bize bir şeyler söylüyor. E diyor ki bundan bunu çıkar ama... Aynı integrasyon işareti içerisine çıkar diyor. Yani 2x artı 1'in karesi eksi x artı 1'in karesi bölü x ve dx yaz diyor. İşte bunu hesaplayacağız. Üst tarafta ister bunları açın sona çıkarın. isterseniz de 2 kare farkı uygulayın. Hiç fark etmez 2 kare farkı uygulayalım. 2x artı 1 eksi x artı 1 çarpı. 2x artı 1 artı x artı 1 bölü x dx Peki ne, nereden nereye? 2'den 4'e Şimdi gençler 2 xten x'i çıkardım x geldi 1'den 1'i çıkardım 0 x çarpı şurası da 2x x daha 3x artı 2 yaptı bakın bölü x'imiz var çat çat gitti 2'den 4'e kadar işte bunun integralini hesapla demiş 3x artı 2'nin integrali nedir? 3x kare bölü 2 artı 2 ekstir. Ve siz burada 2 ile 4'ü yerine yazacaksınız. 4'ü yerine yazdınız 16 bölü 2'den 8. 3 kere 8 24 artı 2 kere 4 8 eksi. 2'yi yerine yazdınız 6 artı 4'den 10 geldi. Bakın şurası 32. 32'den 10'u çıkardınız. Doğru cevap olarak karşınıza 22 çıktı. Doğru cevabımız bizim denizliydi arkadaşlar. Devam ediyorum 25. soruma. 0 1 kapalı aralığında pozitif değerli ve türevli bir F fonksiyonu x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı 6 birim karedir. Şimdi hemen şöyle gösterelim. Bakın şurası x eksenimiz, burası y eksenimiz ve bizim öyle bir fonksiyonumuz varmış ki 0 ile 1 aralığında tanımlı ve 1 içinde 12'den geçiyormuş arkadaşlar. Şu şekilde bir fonksiyonmuş. Pekala. 0'dan 1'e kadar X çarpı f türevi x, dx sorulmuş bize. Şimdi gençler, ben sıfırdan bire x çarpı f x'in türevinin integralini hesaplarsam eğer çarpımın türevini uygulayalım içeriye sıfırdan bire kadar birincinin türevi çarpı ikinci dx artı yine sıfırdan bire birinci sabit ikincinin türevi dx yazabilirim şimdi şu kısma bakacak olursanız sıfırdan biri FXDx'in dx'in bize 6 birim kare olduğunu söylemişti artı bunu bize sormuştu gördüğünüz üzere karşı tarafta yani şu tarafta türevin integrali olduğu için içinin aynısı çıkar ve sıfırla biri yerine yazarsanız biri yerine yazarsanız f1 Eksi 0 yerine yazarsanız 0 çarp f 0'dan tabii ki komple gider ve burası ya yani şurası f 1miş arkadaşlar f 1'in de ben mis gibi 12 eşit olduğunu biliyorum yani soru bitti 6'ya ne eklersem sonuç 12 çıkar diye sorulmuş doğru cevap yine 6 olacaktı 25. sorumuzda çözdük ve geçtik 26'ya aşağıda birim kareli Koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği gösterilmiş m1 ve m2 yarım çember yaylarının merkezi olmak üzere eksi 2'den 3'e kadar f2x dx sorulmuş. Bakın fx fonksiyonumuz var elimizde ama f2x sorulmuş hemen değişken değiştiriyorsunuz. Burada 2x'e u derseniz 2dx diferansiyel alıyorum du olur bize dx lazım olduğu için dx eşittir du bölü 2'dir deriz. İntegrasyon sınırlarımızı da değiştirelim. Bunlar çünkü 2x'lerin sınırlarıyla bize sınırları bize u'lar lazım. Eksi 2 yerine yazarsanız 2 kere eksi 2'den eksi 4 yapar. 3'ü yerine yazarsanız 6 gelir. Burası da f u du bölü 2 içinde dışarıya bölü 2'yi atmış bulunuyorum. Şimdi eksi 4'ten 6'ya kadar f u du ne demektir hocam diye soracak olursanız. Bakın eksi 4'ten bakın 6'ya kadar sayarsanız görürsünüz e, f u d u demek eksi 4'ten 6'ya kadar f x d x demektir ve eksi 4'ten 6'ya kadar x ekseninin arasında kalan alanı soruyor bize aslında. Şimdi bakın şurada ben size göstereyim nereyi sorduğunu şöyle yapalım daha şöyle bir şey o çok güzel şöyle bir şey yapalım şu sarıyla ben tarayım tamam mı? sarıyla taradıktan sonra şurayı şurayı da tarayayım sarıyla. Şurayı da tarayalım sarıyla. Pekala işte bunların alanı sorulmuş. Tabii bir de şurası var. Burayı da unutmayalım. Asıl önemli olan yer orası. Bakın arkadaşlar, sarı artı yeşillerin alanlarını sormuş ama şurası S ise burası da S'tir biliyorsunuz. Alttaki S x ekseninin altında kaldığı için integral hesabında eksi -S olarak olarak karşımıza çıkacaktır ve Eksi S olduğu için artı S ile S birbirini bu integral hesabı içerisinde yiyecektir. Bu bir. İkincisi. Şurada bir kare bölgemiz var. Şu yeşili alıp şuraya yapıştırırsanız burayı dolduracaktır zaten. Burayı dolduracaktır zaten. Ve sevgili gençler bu yeşili buradan silerim. Oldu mu bize mis gibi bir dikdörtgen oldu valla. Bakın şurası 8 burası 4 olduğuna göre 4 kere 8 32'dir. Yani şu kısmın cevabı 32'ymiş ama bize hangi kısım lazımdı 1 bölü 2'nizi lütfen unutmayın. 1 bölü 2 ile 32'yi çarparsanız doğru cevap olarak 16'yı alırsınız arkadaşlarım karşınıza. Ve devam ediyorum 27. sorumla 27. sorum son sorum arkadaşlar 28. sorumdan itibaren Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında bulabilirsiniz çözümleri Kenan hocanız sizin için çözümleri yaptı gençler. Erdinç arabasının çamurluk kısmının kaportasını çizdirdiğinden serviste bu kısmın boyanmasını istemiş. Servise boyama maliyetini sorduğunda görevli, istenen bölgeye ekranında işaretleyerek dik koordinat düzlemini aktarmış ve dik koordinat düzlemindeki mavi boyalı bölgenin yani şu kısmın alanının her birim karesi için maliyetin 2 lira olduğunu Erdinç'e söylemiş. Dik koordinat düzlemindeki eğri parçası fx eşittir eksi 18 bölü kök x fonksiyonuna ait olduğuna göre Boyama işleminin maliyeti kaç liradır? Şimdi arkadaşlar biz buranın alanını bulacağız. Bulduğumuz sonucu da 2 ile çarpacağız. Olay bu. Peki hocam ama integrasyon sınırlarımız vardı ya. Bunlardan nasıl emin olacağız diye soracak olursanız bunu böyle yukarı çekersiniz. Hangi x değeri için bu fonksiyonun cevabı 36' 36dan geçer diye sorarız. Evet tamam basit şöyle yapalım. 18 bölü kökü x eşittir x36 ise. Şunu da şunu sadeleştirdiniz. 2 eksiler gitti zaten. Demek ki kök x'imiz neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Kök x 1 bölü 2 ise x 1 bölü 4'ü ta kendisidir. Bakın burası 1 bölü 4'müş. Şimdi o halde integral 1 bölü 4'ten 36'ya kadar dedim. Şu kısmın alanını hesaplayabilirim ben. Şurayı. 1 bölü 4'ten 36'ya kadar. Eksi 18 bölü kök x demişti ya. Nasıl olsa x ekseninin altında kaldığı için sonuç negatif çıkacak. Bunu eminiz. O zaman gelin 18 bölü kök ikisi hesaplayalım. Be güzel kardeşim. Olmaz mı? Olur valla. Peki. 18'i e dışarı fırlattım. 1 bölü 4'ten 36'ya kadar kök ikisi de 1 bölü kök ikisi de x üzeri eksi 1 bölü 2 diye yazarım. Daha sonrasında da alırım buranın integralini. 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2'dir arkadaşlar bunun integrali. Yani... 2 çarpı kök x'tir bunun integrali. Nereden nereye? 1 bölü 4'ten 36'ya kadar Hadi 7'i yerine yazalım. 36 yerine yazarsam 2 kere 6'dan 12. 1 bölü 4'ü yerine yazarsam 1 bölü 2 çarpı 2'ten 1 gelir. Burası 11 gelir. Bakın şu kısım 11. E bir de başında 18 vardı. He 18 kere 11. biri buraya 8'i buraya yazdım toplamlarını buraya yazdım. 18 kere 11 198 geldi. Peki bakın buranın alanı 198. Tabii bir de şu kısmın yani dikdörtgenin alanı var o da 36 kere 1 bölü 4'ten 9'un ta kendisidir. Şimdi gelin 198'de 9'u toplayın Tabii ki 207'nin ta kendisi gelecektir. Ama cevaplarda 207 yok neden? Çünkü her birim karenin maliyeti 2 liraydı. Ne demiştik alanı bulup 2 ile çarpacağız. O zaman 207'yi 2 ile çarparsanız doğru cevap olarak karşınıza 414 çıkar arkadaşlarım ve doğru cevabımız artık B seçeneği diyebiliriz. Evet gençler videomuzun ve denemenin sonuna geldik. 7. denemede görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.